Değerli izleyenler, Türkiye'nin en tarafsız ana haber birliğine karşınızdayız. Bölümümüz Ömer Tarık'ın Mazal, ana haber birliğine başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün ölçüken gelişmelerini için paylaşacağız. Bende ana haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak. Twitch, tarikhaber.tv, sosyal cep haber Pinterest, haber ok haber tiktok tarikhaber. GB Facebook tar Khabar link insan met Reddit ground 8 YouTube tar Khabar TV BK, Tarık Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıçak olursak der dostlar. Bir kolayda yayınlayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. ve Nonolive'da yayındayız. Nonolive kanalımız Tarık TV'den bir TV'den videoda taşıyabilirsiniz. Peki de değerli dostlar. Lik'e kanalımız Tarık haber giden bir ulaşabilirsiniz. yani Tağ -ta like, bir saat ofis Bu diyoruz. Herkaber Hem İstanbul imsak vakti 0.5 24 yaş imsak vakti öğrenmek istiyorsanız tarab.com'dan ulaşabilirsiniz diyoruz ve Bugün şey düşüşle dolar 19.63, euro 20.53'le düşüşle e, Bitcoin 1.07'de düşüşle ve altın 1.210'de düşüşle kapattılar diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman Marmara Üniversitesi'nden, Üniversitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezunluğunu yapıldı. Üniversiteden yapılan yazılı aşama da Cumhurbaşkanımızın diploma kayıtlı bölümden mezun olanların diploma kayıtları ile Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ans diplona defterinde bulunmaktadır ifadesine göre beyan. Mezuniyet şekli Marmara Üniversitesi'nden açıklama geldi. 24 Mart 2023 2020-2020 son güncelleme. 24 Mart 2023 2020 29. Marmara Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin açıklama yapıldı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı aynı bölümden mezun olanların diploma kayı birlikte Marmara Üniversitesi arası takip et. 1 Kasım 1991'deki eski başvurusu üzerine gerekli inceleme ve inceleme yapıldıktan sonra dönemin rektörü Profesör Doktor Orhan Oğuz ve dekin üniversiteden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası standartdan için konunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının olduğunu. ...konuş iktisadi Akademisi'ne bağlı ve... ...4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari bilimler. ...türenin... ...tüm derslerden... Olarak ...1981 yılının Şubat ayında öğrenimini tamamlandı vurgulanan açıklamada 687 numaralı bir geçici mezuniyet belgesi kendisine verilmiştir. Ticari Bilimler Fakültesi'ne dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyetleri gibi ticari bilimler fakültesinin kayıtlı olarak gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi'nin Lütesyeksen yılında diğer akademi enstitü ve yüksek okullarla birlikte Ticaret Üniversitesi'nin üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer üç fakültenin iktisat, ve idari fakültesi şu adıyla verildi. 1 Kasım 1900 1991 ve Cumhurbaşkanımızın 6.00 gece ve içerisinde dönemin Üniversite Rektörü Profesör Doktor Orhan Oğuz ve Fakültede Prof. Dr. Orhan Faruk Batı'nın imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı aynı bölümden bir diploma kaydı ile birlikte, Parmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans diploma verilmiştir. Diplomunun verildiğine dair kayıt 4694 numarasına bağlı bir zilin ile diploma numaralarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında bütün kübük açı noktalarına Havi Transkrip belgeleri, öğrenci fişleri, biletçileri, fotoğrafları, askerlik dehiri ve mezuniyet kararı gibi öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, bir yıllarımızın tıklığı üniversitemizde muhafaza edilmektedir. Mezunumuz olması ve daha etkisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köperden olanlarla üniversitesi kıyabında vesleti tamlar üniversitemiz mensup ve mevzuları rendemiştir. Anadolu şansı. Ana dönmek için tıklayınız. Televona sığdı. Matıra atladı. ziyaret edecek mi? Açıkladı. Sinan Ateşi açan anahtar kelimeler Ankara Üniversitesi Ardami 2029 9 zombi 65 3 biz, ve haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saat haberimize geçiyoruz. Başka <gülüyor> açıklaması aile bütünlüğünü bozucu maddelerdeki diye yaptı. Cumhur, Cumhur İttifakına katılma kararı sonrası canlı yayınlarda AK Parti'de YRP arasında yapılan mütabakattaki 30 maddenin değişikliği de değiş değiş Son dönemde tartışma konusu olan 6284 sayılı kadın yönelik aydınlatma ailesiyle... bu aile bütünlüğünü bozucu maddeler düzenleyecektir. Ayaklar ay, izlenmedi. açıklaması aile bütünlüğünü boz... bozucu maddeler... 24 Mart 2023-21.18 son güncelleme 24 Mart 2023-22.00 Yeniden refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydın Cumhurbaşkanı'nın tırma kararı sonrası anlattı. Ağzıyla yapılan mutabakattaki 30 maddenin değişmediğini belirtelim. Tam aksine aramadık tam mesela 2018 sayılı kadına yönelik şiddette alakalı yasayla ilgili ise burada hukuki eksiklik olabileceğini anlattı diye yazdırdık ifadelerini kullandı. Takip et. Neden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yere Cumhuriyet Bayramı olarak Erbakan, bu sebeple prensiplerimiz üzerinde de mutabakata varılmasından dolayı parti olarak bu çerçeveye dayalı olarak anjmut partisi altında cinlere girme kararı aldık ifadelerini kullandı. Yani, başkan yardımcısı profesör doktor Erdoğan Aydın da haber dikalın canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle Biz geçmişi 50 yıla dayanan milli görüş geleneğinden geliyoruz. Konserve için adıyaman. Ocak bir parti değiliz. Bizim kimliğimiz nedir? Bizim eti faktörümüz para. Bir parti. 970 ilçe ve 81 vilayette olduğunda bunun rahmetli Erbakan'ın etkisi çok fazladır. var parti nasıl birkaç için gitti? Bir, katılacaksak biz yanlış giden nelerdir onları da hazırladık. İttifakak için görmüyoruz anlamına gelmiyor. Biz iyi her şeyi savunduk. Cumhuriyetçi işleri yeniden refah partisi sürprizi. 6.284 sayılı yasada eksiklikler. 6.284 sayılı yasayla ilgili de konuşan Aydal şunları söyledi. 30 maddede değiştirilen şeyler yok aksine artırılanlar var. 6.284 sayılı maddeyle alakalı ise önce hukuki eksiklik var. 6.284 sayılı kanunun 8 maddenin 3. fıkrası ile medeni kanunun 6. maddesi taban tabana zıt." hukukçulara uyarıyoruz. Diyor ki kadının beyanı esastır. Diğer yasa söylediğini ispatla yükümlüdür diyor. Beni dövdüğünü ispat etme anlamı Burada bir düzeltme var. 2015 ile 2014'ün uzaklaştırılan erkek sayısı 1.967.000. 484 sayılı madde ile ilgili sadece adetinden hücum diye yazdı Ya benim cumluna katılmasına Kılıçdaroğlu asayfi. Ama bu ekranlar işte her haber yaptığı açıklamalar bir siyaset gündeminde oturan iyi Parti soruların taleplerine Ağır ad oldu. CPG Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı sürecini Üzgün oy verileceği diyor, e, duyulsun istiyorum. Görürsün iyi Parti kırıldı ifadesini kullanmış. Yavuz Ağrı canlı yayında açıkladı. 24 Mart 2028'ne e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla siyaset gündemine bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ağrı Alioğlu, CHP Genel İstediği'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzgaroğlu'na oy verecek misiniz? Sorusuna ise kırk, kızgın, üzgün oy verileceği soru. Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralyoğlu, Türk'te gazeteci Mehmet Akif Ersöy'ün soru. Düzenlediğimiz basın tozları 3 gün önce görüştük bir edildi. Siz de bulunduk. Hiç başına kalmanın müstakil olma olmadığı... her zaman başkandan masadan kalkarken ve ikinci onayıyla veriyoruz ki biz koşul belirli sizin programlarınızda da 3-4 senedi konuşuyoruz. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler. Biz süreç içerisinde gadra uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden kalkan bizmişiz diye takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. Tarih dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadık. Masayı alıp gittiler. Masada kişinin... Masa önümüzden kaldırıldı. Masayı alıp gittiler. Bu cürekatı bir şey değildi. İyi Parti çok az ediyor. Süreci bütün olarak takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasetini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde olan daha çok mutabakatla da kazanmak. Masada iyi Parti yok sayılarak, siz imzalamasınızda olur, cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil. Kısa bir cevap nazikti. Masada kriz yaşandı. Biz kavga edersek de mutabık kalırsak da tutacağımız hat, önertemiz Bizden özür dilenmedi. Tekliflerimiz nezakiyete karşılanmadı. Şunu demek zorundaydım, ahlaki üstünlüğünü kaybederek girdi. Konuşlarınızı bizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşı sıkıp böyle olduğunu bildiğim adayı bize dayatmada bulunamazsınız. Benimle ilgili çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti. Bizim de kazanmak vardı. Partime yapılandan rahatsızım. Söylediğimi ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İyi partinin kırmızı çizgilerinin doğru anlaşılmasını isterim. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum. Benim itirazım genel başkanımın maruz kaldığı muamele. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin cumhurbaşkanı adaylığı sürecine nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demamız budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan, yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesizliyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız iyi Parti ile de helalleşeceksiniz. Belizim tüm yıllarda yarın maruz kalma hamileye. Kılıçdaroğlu'na Ben milletten duyduğumu maalesef ediyorum. kızgın, üzgün oy verileceği duyulsun istiyorum. Görülürsün ki iyi parti kırıldı. Bu ülkelerin bu şekilde heba edilmesine karşı bir itirazdır. Parti hep üçüncü yol gibi bildim. Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İyi partiler gücün kırılmasına sebep olan coşku kaygı var. O da bu süreçteki ve siyasette iyi partiyi hep üçüncü yol gibi, mülkiyet alanında hep bir yol. Hepimiz beraberiz diyebilen, hepsini canından aziz bilen, herkesi kendinden bilebilen bir siyasi şuurun inşa edileceği kulvarda gördüm. Bir şeyin istemeye hak gördüğü sistem bu. Hatim adına şey ilkeli mücadeler. Mücadelesi seçime, ittifaka ile karıştırmayalım. İlke alanından çıkmayalım. Önce yenelim, sonra bakalım dediğiniz andan itibaren siyaseti itibarsız hale getiriyorsunuz. Bir kişinin her şeyi istemeye hak gördüğü bir sistem bu. Anlaşamadığımız yerlerde problemleri çözerken iyi örnek olmalıyız. Hükümeti tenkit ettiğimiz ne varsa hepsinin çok daha fazlası CHP ile ayrıldığı süreçte bize boka edildi. O beni şöyle ürküttü, eyvah ki eyvah dedim. Masa sanki Cumhurbaşkanı'nı belirlememasıydı sanki. Bu bir şey bunun çok inşa edici bir şey olacağını ifade etme endişelerimizi münasebetsiz şeylere bağlamak yerine endişelerimiz çok önemli. Sanki Cumhurbaşkanı adayını belirlemezse, bunu da sanki Kemal Bey'in adaylığını belirleme diye takdim edilmiş oluyor. Kırmızı çizgilerimiz ihlal edilirse, tam itirazın bize mahkumsunu, bize mahkumiyetini açıveriş istemek. Aslında VP'ye imkan da Meselelerini Türkiye merkezinde konuşabilirdi. Türkiye devlet millet var bir arada yaşamak irademizin ortasına PKK meraları atmayacaksınız, yaptığımız operasyonlara işgal demeyeceksiniz. Ordumuz herkesi koruyor. Masaya bir koordinat çizilecekse, kırmızı çizgilerimiz ihlal olunca hiç kimseyi tanınır. Memleket mücadelesine devam edeceğiz. Türk milliyetçileri dağınık olarak geliştirdi, birbirlerini boğazlayarak son seçimlerini geçiriyorlar. Şu anda siyasetin maruz kaldığı parmak sallama, alt bildirmenin Türk milliyetçilerinin dağınıklıdır. Türk milliyetçileri önümüzdeki sürecin inşa edeni olacaktır. Sosyal medya hesabından paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İttifar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aklı bu kez de sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı. "Elimin mücadelenin sadece ve sadece kendisine adadım. aziz Türk milleti bildiğimiz üzere siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaket hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim. Eleştirilerimi yaptım beden mücadele ettim. Bugüne kadar da hep inanmıştım, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyak yaptım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milleti yandırdım, demek yanlış savunmadım. Bu dost istikamet üzere de bir hat inşa ettim. Siyasize ifade ederken kullandığım dile özellikle de ettim. Ayıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehditle de, de ateveh ettim. Milletimizin hakkı için harfetlerim, doğru ısrarla savundum. Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı beşerlerimi de kiaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. İtirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adlı bulunuyor. En iyi zamanı anlaşılacaktır. Parti teşkilatlarımızın hissiyatı ise bilinsin, istiyordum. Telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahvaltı o Ben adıma bu vebale ortak olmayacağım. Benim kararım daha önce ettiğimi söyledi. Beş yıldır birlikte mücadele ettim. Beni çok sevdiğine inandığım iyi Parti ailesinin hiçbir ferdinin bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık biz de haberimize geçiyoruz. Son dakika haber İspanyollar büyüdü. Evet, altı sınır yılı. İspanyolar için karşı karşıya. KB'ne göre Sperdolosu veren yöntemlerken, Kampiyonluk yarışı daha puan kayb kaybettiği haftada Adanyaspor'un 3-1 mağaya başladı. Maç eksikliğiyle puan puan puanını altı düşünmüştü. Gezeli rakip yarış, transfer de ise Sancı'ya etkiler, ayrılan İSKO için masada. Son dakika İstasyon Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Sko için karşı karşıya. 24 Mart 2023 -22 17 Son Güncelleme 24 Mart 2023 Son dakika haberleri: Sport Süper Ligde hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Lider Galatasaray'ın puan kaybı hala alan Sko'yu bir eden Fenerbahçe maçı. ...eksiyle puan farkı yarıştı. ...vezi rakip arasında devam eden kıyasiye yarış, transfere de sıçradı. Sarı, kırmızılılar ile sarı, lacivertliler, Sevilla'dan ayrılan ıskol için masada. Takip. Son dakika haftası 26. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışında da heyecan artarak devam etti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, maç eksine rağmen farkı altı ya indirerek yarışı kızıştırdı iki ekibin transferde de kozlarını paylaştığı ortaya çıktı. İsmi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferde karşı karşıya geldiği ismi duyurdu. Esmer'e teklif edildi. Todofi Kacis'in haberine göre Aralıkay'ın dünyaca ünlü futbolcu Isko, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye teklif edildi. Ayrıca İspanyol yıldızı Flamengo ve de teklif yaptığı belirtildi. İstiyonun henüz kararını vermediği ancak Allah'a yakın olduğu aktarıldı. İki ezeli rakibin istediği kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. Ve dönmek için tıklayınız. TLT resmen açıkladı. Anhaber mülkenimiz devam ediyor. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. peş peşe geçen ittifaklar haberleri sonrası İngilizce Siyaset sürpriz gelişme yaşanıyor. Şimdi hangi yeni partisi Ak Partili heyetle yaptığı görüşme sonrası Cumhur ittifakına katıldı. hemen sonrasında geldi. bunlar yaşanırken erkek partiler arasında muharebin içinde emoji tweet günü başladı. İttifak ittifak son bir paylaşım Muharrem İnce'den. 24 Mart 2023-17 10 son güncelleme, 24 Mart 2023-17 10. Zet kulislerinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hangi bir ittifaka katılmayacaklarını açıklayan yeniden refah Partisi, AK Parti ile heyette yaptığı görüşme sonrası Cumhur İttifakı'na katıldı. Müda Par'ın hamlesi de Par'ın hamlesi de hemen sonrasında geldi. Tüm bunlar yaşanırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin attığı emojili tweet gündem oldu. İşte haberin detayları. Takip et. Memleket Partisi Muharrem İnce, YK'da izmeye devam ediyor. Muharrem İnce'ye imza verenlerin sayısı 65.000'i geçti. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan İnce'nin 100.000 imzayı aşması gerekecek. İttifak haberleri sonrası Muharrem İnce'den de bir paylaşım geldi. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin attığı emoji tweet gündem oldu. Muharrem İnce, paylaşımında sandıkla iş olmaz, sandıkla iktidar değişenlere sesleniyorum. Bu milletin birinden iki şeyi almaya iki de birincisi sancak, ikincisi sandık. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması. Te yandan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Ali Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon yayınında gazetecilerin Muharrem İnce ile görüşecek mi sorusuna ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Muharrem İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım. Olması gereken budur, yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu çağrısına jet yanıt, Kemal Bey benim ağabeyimdir. Gazetecil Çarşdoğu'ndaki senterden yaptığı paylaşımda İnce ile görüştüğünü açıklamış ve şu paylaşımı yapmıştı. Az önce Muharrem İnce ile konuştum. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ilk turda bitirmeniz lazım, Çağrısı ile ilgili 100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyette de görüşür, konuşurum dedi. Muharrem İnce'den gelmiş. Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Sözünden çıkmam, lafının tuhaf bir manaya çekildiğini belirten ince şu ifadeleri kullanmıştı. Candaş Tolga Işık'a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara top cevap vermem gerekirse. Kendini isterse elbette görüşürüm. Kendisi benim eski hanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerim dedim. Görüyorum ki sözlerim sözünden çıkmam gibi tuhaf bir manaya çekiyor. Gerçi Ger canlaş Ama şey sağ ol. Ayrıca söylememe gerek yok. Başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayıyım. Allah'ın izniyle şekilde süreçlerimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olayla pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez. Sarfaya dönmek için tıklayınız. Gören telefona sarıldı. Al haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geç. Futbol tarihinin en önemli olaylarından biri İspanya karıştı. Barcelona'ya ve başkan Javier Tebas'tan geldi. Diğer başkanı dilesi Javier Tebas hakemlerle ilgili bilgi almak için işin içinde bir şirkete para ödemekte suçlanan Barcelona hakkında ağır ifadeler kullandı. Futbol tarihinin en önemli olaylarından İspanya Ligi'yle karıştı. Barcelona bir bas geldi 24 Mar 2023 22 son gün 24 Mart 2023 22 43 İspanyala Liga Kurumu başkanı Javier hakemlerle ilgili bilgi almak için için bir şirkete para paraödek hakkında ağır ifadeler kullandı takip et futbol Bağlı Liga Akenler lig almak için bir şirkete para ödemekle suçlanmasının tarihin en ciddi olaylarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tarihin en ciddi olaylarından biri. Marca gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Bas, Barcelona tüm olanlardan dolayı UEFA FIFA'nın açtığı soruşturmalardan endişe duymalı. Bu olay itibar anlamında futbol tarihin en ciddi olaylarından biri dedi. suç teşkil ediyor. Medreire olayı olarak kamuoyunda adlandırılan Barcelona ile ilgili iddialar Ben bu yöntem bölümünü anlatan tebaz, burada iki şey var. Bir haberin satın alınacağı ve bununla ilgili bir delil yok. Diğeri ise hakem kararlarını etkilemek için lobi yapılması ki bu çok ciddi bir şey. Hakemleri etkilemek için para ödenmesi spor alanında çok ciddi bir bence teşkil ediyor şeklinde konuştu. Bars'a rahat olamaz. Erika Başkanı, Barcelona'ya verilecek olası cezalarla ilgili yapmaktan kaçınsa da, FIFA'nın katalan kulübünün ligdeki puanını düşüreceği Avrupa Kupalarından men gibi bir cezanın uveye faal olduğunu belirtiyor. Haberler çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek çünkü yerine gitmesi kaçınılmaz. Rahat olamaz. Bars'a rahatlatmalıdır. Değerlendirmesinde Negreira olayı İspanya'da Maria, eski antrenörde Envyaz Negreira'nın sahibi olduğu da aslında doksa adlı şirketler bir katıları oluştururdu. Barcelona'nın bu şirkete 2 milyon sınıflarında milyon avro ödediği olaya çıkmıştı. Barcelona'da mevcut bir olay Negreira dışında Barcelona kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve ticari ihmal demek dava açılması için yasal girişim başlatıldı. İddialar ilgili İspanya Futbollsu'nun Ulvefadi'nin yetkili kurumunun aracılığıyla soruşturma yürütme kararı almıştı. Amicis Soruşturma resmi. Başlıyor. Bahçe'ye de Der liginden ben. Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranımız ve diğer haberimizde geçiyoruz. İftiya sonrası silah yapıldı izleyenler. İftar sonrası silah ve sopalı kavga yapıldı. Dört kişi yaralandı. Diyarbakır'ın soru içerisinde iftar sonrası husumet ettiği aile arasında silah ve sopalı kavga çıkıldı. Dört kişi yaralanırken altı kişi de gözaltına alındı. İftar sonrası silah ve sopalı kavga dört yaralı. 24 Mart 2023-2022-12 son güncelleme. 24 Mart 2023 22:16. 16 Diyarbakır'ın suçesinde iftar sonrası husumetli iki aile arasında silah ve sopalı kavga Kavgada 4 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı. Takip et. Diyarbakır'da iftar sonrası cadde karşı karşıya gelen husumetli iki aile arasında silah ve sopalı kadar yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde tanıca ve sopa ele geçirirken toplanan kalabalığı dağıtmak için de biber kullanıldı. Olay Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında bulan Avrupa ile iftar sonrası cadde üzerinden çıkar geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma önce topalı, daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada dört kişi aldığı sopa ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda bir sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederken polis grubu sakinleştirmek için biber gazı kullandı. Yaşanan kargaşada eşit verilen ve aralarında kadınlarında olduğu altı kişi gözaltılı. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bir tanesine kaldırıldı. Olay yerinde altı üzerinde de tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan otbeli emniyete götürüldü. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. D.H.A. Ana sahip geri için tıklayınız. Yeni Kapıkırazlı metro hattında teknik arıza. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Açık Haberimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat bir geçiyoruz. Beko Arves Konas en geçti değerli Yani Fenerbahçe Beko Türkisch Ernas EuroLeague'de Flaksha ekibi Zalgiris Konosta'sına mağlup etti. Bu son ardından sallarıp elde ederken aldınız 15. mağlubiyet. Anaçlık o Zalgiris gelini geçti. 4.25 son güncelleme 24 Mart 2023. Fenerbahçe Beko 4. çeyrekte taasrasında Litvanya ekibi Žalgiris Kalnisa sahasında etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertli 10 seri elde ederken Zagris 15. mağlubiyetini aldı. Takip et Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa ligi uzunmasında Fenerbahçe sahasında Litvanya ekibi zalgirisi 87-79 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgirisi ise 15. yenilgisini Fenerbahçe ve dış atışlardan 4 isimlerindedir ve gudur için 11 sayı kaybettiği ilk terörlüğü 16 önde tamamladı. 2. Çevre Doğuseye ve Bekiri ile skor üreten Fenerbahçe'nin sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle yazar giriyoruz. 16. dakikada farkı bir sayıya indirdi. 31. Kalan taneleri bir farkı çift tanelere çıkaran sarıların soyundan 36. 35 gitti. 3. periyotta farkın 7 sayının altı, altının ilmesine yarayan Fenerbahçe'nin 55 önde girdi. Dördüncü çeyreğin hücumda savunma uygulayarak rakibinin kolay sayı bulmasını izleyen ve hücumda da dosya ile etkili olan Erbahçe 35 içinde farkı 15 sayıya kadar geçirdi. Alt. Çabuk toparlanan Zagiriz, 52 tane kala farkı sayıya çekti. 83, 79. Karşılaşmadan 87, 79. Sağolun kendisi, sor ve etkinlik. Hakemler, Liseo Seviç, Emilio Perez, İspanya, Fenerbahçe, Beko, Ayızdavis, 19, Buki, 13, Vekili, 13, 13 Dorsi, Zalgir, Dinsa, Bırak, Gazdekiz, On, Ulan, Ovas, 7, 18, Yedi, Sonsi, Teyir, Bicius, Yedi, Birutis, Birinci 22-16. Devre 46-35. Üçüncü periyot 65-55. 37.49 simiz. 38.47 biraz dekiz zar Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe kovaladı ama o... sonra an. O haber devam ediyor. Yaklaşık daha ve diğer haberimize geçiyoruz. Davut yolu paylaştırıcı Cumhuriyet Fakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk dediğim Yeni EFAP Partisi'nde kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Danışmanı Şarkıcı Davut Güloğlu sosyal medya hesabından partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk ifadelerini kullandı. Davut Güloğlu paylaştı. Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk. 24 Mart 2023 1748 Son Güncelleme 24 Mart 2023 1748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 Sosyal medya hesabından tweet paylaşan Güloğlu şu ifadeleri kullandı, Genel Başkanımızın talepleri görüldü ve Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştu. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın açıklamalarını bekleyin. Detayları öğreneceksiniz. Hayırlı olsun. Cumhur İttifakı genişledi, yeniden Refah Partisi sürprizi. Ne olmuştu? AK Parti ile yeniden Refah Partisi, YRP arasında uzlaşma sağlanmış ve YRP'nin 14 Mayıs'ta seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde katılacağı duyurulmuştu. YRP'den konuyla ilgili ilk açıklama gelmiş ve dört partinin genel başkan yardımcıları, YSK önünde ittifakın son tablosuna dair mesajlar vermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yak bir saatte bu ekranlar bir geri geçiyoruz. Fenerbahçe'nin eski, eski başkanı Aziz Yıldırım tazminat davasını kazandı. İşte Yıldırım'ın elde edeceği para. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım futbolda şirket davasının kumpas olduğu ortaya çıkması haksız yere cezaevinde tutulduğu için İstanbul de defter darlığına açtığı 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davasında karar çıktı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, tazminat davasını kazandı. İşte Yıldırım'ın elde edeceği para. 24 Mart 2023 17.09 Son Güncelleme 24 Mart 2023 17.09 Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike davasının kumpas olduğu ortaya çıkması, aksız yere cezaevinde tutulduğu için İstanbul Defterdarlığı'na açtığı 777.741.000 lira maddi ve manevi tazminat davasında karar çıktı. Takip et. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011'de düzenlenen şike operasyonu sonrasında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Birçok kez haksız yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Yıldırım, 365 gün sonra tahliye edilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2021'de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmış oldu. Sarı, lacivertlilerin eski başkanı Yıldırım, şike davasının kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için hazineye 777.741.000 liralık tazminat davası açmıştı. Davada karar çıktı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın maddi zararını tespit etmek amacıyla dosyayı bir kişiye gönderdi. Delil raporuna göre Yıldırım'ın uğradığı maddi zarar miktarının 8089 lira 49 kuruş olduğu belirlendi. Mahkeme Yıldırım'a maddi olarak 8089 lira 49 kuruş, manevi olarak da 100.000 lira tazminatın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Yasal faizi ile ödenecek Gerekçesini açıklayan mahkeme gerekçede, Aziz Yıldırım'ın tutuklu kaldığı süre boyunca özgürlüğünden mahrum bırakıldığı, bu dönemde mesleğine devam edemediği için maddi zarara uğradığı, ailesiyle kendinin acı çektiği ve ihalesini kazandığı projeden çıkarıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtığı kaydedildi. Kararda, manevi tazminat miktarları belirlenirken davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine yüklenen suçun olarak kaldığı süre, özgürlüğünden yoksun bırakıldığı için duyduğu sıra sıkıntının bir ölçüde giderilmesi, amacına yönelik hareket edildiği belirtildi. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek davacı Aziz Yıldırım'a 360.000 tutaldığından tutarından ötürü di olarak 8.900 lira 49 kuruş, manevi olarak da 100.000 liranın 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi talep açıklandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. George Jesus için olay iptal. Ana haber rütbelerimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün ilk ve tek kadın Ramazan davulcusu oldu. Onu duyanlar cama çıkıp alkışladı. Zatçı'nın ilk ve tek nazar e, davulcusu artık Maltepe'li sahura uyandırıyor değerli izleyenler. Zatçı'nın tek kadın Ramazan davulcusu olan Malatya'nın olarak bilinen Misar, İstanbul'daki e, mesaisine Maltepe'de başladı. Özlem Misar sokaklarda davul çalıp söyleyerek İstanbulluları sıra uyanmış. DATÇA'nın ilk ve tek kadın Ramazan davulcusuydu. Artık Malatya'nın davulunu 24 Mart 20651 güncelleme 24 Mart 2023. DATÇA'nın tek kadın Ramazan davulcusu olan Malatyalı Özlem olarak da bilinen Özlem Isar, İstanbul'daki mesaisine Malatya'da başladı. Özlem Isar sokaklarda davul çalıp maniler söyleyerek İstanbulluları savuruyor. takip Doma ünlü İstanbullu, Asya Malatya'nın olan Datça ilçesinin ilk beti kadın Ramazan davulcusu olma özelliğini taşıyan Özlem Isar, İstanbul'un kadın Ramazan davulcusu olan İstanbul'a geldi. Malatyalı Özlem olarak da bilinen Isar ilk sahur gecesinden itibaren manileri ile birlikte Maltepe Girne Mahallesi sokaklarında davulunuç vatandaşı sahura uyandırıyor. Davul çalarak ve maniler söyleyerek Girne Mahallesi sakinlerini sahura kaldıran Özlem Isar, mahalleliden de büyük ilgi ve takdir topladı. Kimi vatandaşlar evlerinin pencerelerine çıkarak Özlem e Isar'a ile bu hizmeti yaptım. Söylediğim anilerin kaynağının olduğunu belirten Özlem Isar, Muğla'dan ilk ve tek Ramazan davulcusuyum. Dona ve İstanbul'uyum. İstanbul'da bir iki yaşatma mal tipi verdim. Çekovsu ve bu hizmeti beş yıldır severek muğla da yaptım. Bu Ramazan'da Maltepe Girne Mahallesi'nde İstanbul'un ilk kazan davulcusu Ramazan kadına buradayım. Her sene olduğu gibi oğlumun yazdığı manilerle Maltepe Girne Mahallesi saklarını sahura kaldıracağım. Tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Uzun yıllar tiğretle uğraştım. Sürücü kursu işletmeciliği yaptım. Karayolu mevzu aktarışmanlığı yaptım. Sonra sağlamın nedeniyle DATÇA ye yerleştim. Ailem de DATÇA çalışıyordu. DATÇA olmadığını fark ettim. Bu nedenle bu hizmeti vermek adına DATÇA Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Kendisi DİM makamında karşıladı bu fikrimi çok beğendi. 5 yıl önce DATÇA halkını Ramazan coşku yaşatmış oldum şeklinde konuştu. İha. Bunlar ilgini çekiyor. Yüzde sıfır. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Siz sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yaşamlarız. Son çıkalım.